Herkese merhaba. Bugün farklı bir konumuz var. Berna Hanım bir feri pilotu. Feri pilotu ne demek? Bir uçağa işte uçuş okuluna, kullanıcısına kimse fabrikadan veya teslim edildiği yerden o pilot olarak onu alıp tek başına veya iki pilotla birlikte o uzun yolu kat edip getirmek. Bu aynı zamanda normalde kısa mesafeli yapılan uçuşların dışında bazen ek yakıt tanklarıyla saatlerce süren bir uçuş anlamına geliyor. En son yeni bir uçak getirdi. O uçuşu da beraber konuşacağız ve öncelikle Berna Demirbilek'i bir tanıyalım bakalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Berna Demirbilek ben. E, 23 yaşındayım. Atatürk Üniversitesi pilotaj, tam burslu mezunuyum. CPLA lisansım var. Aktif uçucuyum, 4 senedir uçuyorum. Bu şekilde. Şimdi öncelikle şey soracağım, ee, tabii ki bu işte üniversitelerin pilotaj bölümleri, uçuş okullarını bitiren birçok arkadaşımız şu an iş arıyor. Niye? Çünkü evet. koronavirüs salgını nedeniyle havayolu sektörü gerçekten tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Siz bir havayoluna girmektense farklı pilotajın farklı bir yönüne doğru yöneldiniz. Nedir acaba evet. Yani tabii ki de ben de herkes gibi CPL'imi aldıktan sonra hava yolu süreci düşünüyordum, klasik olarak. Ama korona birazcık sağ olsun mu diyeyim, ne diyeyim, ee, korona sayesinde genel havacılığa yöneldim. Gayet de güzel oldu benim için. Yani e, piramidin basamaklarını teker teker çıkıyormuşum gibi oldu. Yani dolu dolu öğrenerek, görerek her şeyi, havacılığın her alanını görerek Yavaş yavaş durmanmayı düşünüyorum. Genel havacılık, sportif havacılık aslında evet. havacılığın temeli ama e, çok önemli bir tecrübe. Sonuçta uçak yerden kesildikten sonra e, işte bu bir Boeing 737 olmuş veya tek motorlu bir uçak olmuş e, önemli değil. Aynı prosedürlere, aynı hukuksal zemine taşınarak <gülüyor> uçuyor. Peki yaptığınız e, feri pilotluğuna, teslimat pilotluğuna e, dönelim. Bu işe nasıl girdiniz? Bu işin özel bir eğitimi var mı? Evet, Feriplotluğunun bir eğitimi yok. Yani kağıt üstünde bir eğitimi yok. Ben de Oben Oğultayran hocam sayesinde başladım. Kendisi Türkiye'de tanınan, yani en çok bilinen e, feriplottur. Onunla beraber iki uçuş yaptık. E, birer tane uçak getirdik. Almanya'dan yine ak Akila getirdik bana pr prosedürleri gösterdi. Neyin nerede yapılması gerektiğini, uçağın çengel çıkışına, bizim kendi pasaport çıkışlarımızı nasıl yapmamız gerektiğini, prosedürleri gösterdi. Uçuş aşamasında AIDS kurallarını, neye nasıl dikkat etmemiz gerektiğini, Türkiye'den neler farklıdır uçuş aşamasında. Bunlardan bahsetti. Yani bu şekilde bir eğitimim oldu benim. Aslında e, bu tabii normal pilotluğunuzu yapıyorsunuz. Bir uçağa evet. belki daha uzun mesafe, 1-2 saat uçacağınızda 4-5 saat artık uçağınızın özelliği neyse o kadar evet. gidiyorsunuz ama e, enteresan olan farklı farklı hayatınızda belki görmediğiniz meydanlara iniş yapıyorsunuz. Evet. Bir yandan da e, Almanya'dan getirdiğiniz uçağı Bursa arası ne kadar bir mesafe çok ciddi bir meteoroloji çalışması yapmanız <gülüyor> evet. lazım. Ama uygun mu değil mi? Çünkü bu uçaklar sonuçta ayafar uçuşlar için çok elverişli yani çok fazla bulut içi veya buzlanma şartlarına girmemesi gerekiyor. Evet kesinlikle yaklaşık bin e, millik bir mesafe Almanya'dan Bursa'ya e, onun haricinde uçak zaten IAFAR'a sertifiye değil D-ISING-ISING e, ekipmanları da yok ekipmanları da yok yani tamamen görerek şartlarda uçmamız gerekiyor bu uçaklarla sadece karbüretör it, kabin it var yani bu kadar yani evet mitolojiyi iyi, iyi takip etmek gerekiyor ama tamamen böyle buzsuz tertemiz bir havada hiçbir zaman olmuyor yani. Sonuçta bin milik bir mesafeden bahsediyoruz. Bazen e, şansımız yaver gidiyor. İstediğimiz gibi oluyor. Beklediğimiz gibi oluyor hava. Bazen tam tersi. Divert edebiliyoruz ki iki kere de divert ettik. Oben hocayla iken, beraberken yani. Ama bu sorun olmuyor zaten. E, Etsy de sizi anlıyor. Durumu değerlendirebileceğiniz de biliyor. Sonuçta havada olan sizsiniz. İnmeyi tercih ediyorsunuz, inebilirsiniz. Ben şimdi son uçuşunuza dönmek istiyorum. Son uçuşunuzu yaparken iki defa o beno ile geldiniz buraya. Prosedürleri öğrendiniz, işte gümrükleme işlemleri, yabancı Hı. meydanlar, yakıt alma ve son uçuşunuza gelelim. Bu uçağı nereden teslim aldınız ve kaç uçuş saati sonrasında bu uçağa Bursa'ya getirdiniz. Evet bu uçağı Almanya Berlin'den teslim aldım. Ee, Edas, Schönhaden Airport Golf Airspace olan bir ha, havalimanı. Küçük tamamen herkes kendi uçaklarını alıyor. Hobi olarak uçuyor. günde bir iki saat motorlarıyla geliyorlar. Tamamen hobi amaçlı tasarlanan bir havalimanı. Devlete ait, belediyeye ait. Almanya'dan çıktım. Daha sonra e, bir Üç buçuk saatlik uçuştan sonra Maribor'a indim. Orada Schengen çıkışını yaptım. Uçağın çıkışları var. Onları hallettim. Yakıtımı aldım. İki saat sonra, 2 saat daha uçtuktan sonra Belgrad'a devam ettim. Belgrad'da da indim de yakıtımı aldım aynı şekilde. Bir gün yatı verdim kendime. Yani toplam beş buçuk saat uçtum o gün. Daha sonra da Direkt Bursa'ya planlıyordum aslında ama e, uçağın en durası 5 saat. Yaklaşık 5 saat. Çorlu'ya inerim diye düşünüyordum yakıt almak için illa. Çünkü rota tamamen dümdüz değil sonuçta. Direct to değil. Yine bir waypointleri takip etmemiz gerekiyor. Bir de e, ülke sınırlarından e, çıkış yapmamız gerekiyor. Öyle direct to devam edilemiyor. Bir şekilde yani yakıt yetersiz kalıyor. Çorlu'ya indim daha sonra. Bir 4 saat uçuş oldu. İkinci günün ilk bacağında da daha sonra bir saat daha uçup Bursa'ya uçağı teslim ettim. Gerçekten güzel bir uçuş olmuş. Yaklaşık herhalde bir 10 saat kadar bir uçuş evet. gerçekleştirdiniz. Peki önümüzdeki dönemde bu uçuşlar devam edecek mi? Evet yani normalde feri pilotluk devamlı bir iş değildir. Ama benimki şu an devamlı oluyor. Neden? Akila... Almanya'dan Türkiye'ye gelecek, daha yaklaşık 11 tane uçak var, yani benimki seriymiş gibi oldu, yaklaşık önümüzdeki bir yıllık süreçte 8-10 tane uçak gelecek, bunların da hepsini herhalde ben getireceğim yalnız başıma. Ama normalde ne oluyor? Ee, diyorlar ki, İtalya'da atıyorum, teknam gelecek, bir tane gelecek. Ondan sonra Fransa'dan işte bilmem ne gelecek. Avusturya'dan Diamond gelecek mesela. O şekilde öyle devamlı 10 tane 20 tane paket şeklinde olmuyor. Akile derken tabii bu e, uçak üreticisinin aslında sahibi Bursa merkezli bir holding. E, Almanya'da Hı -hı. üretiliyor ama e, en azından bayramımızın olduğu bir uçak e, denebilir. Evet. Biraz bize bu uçağı anlatabilir misiniz? Nasıl beğendiniz? Siz daha önceden uçtunuz mu bu uçakla? Ben bu uçakla e, bu feri işi kararlaştırıldığında uçutmaya başladım. Almanya'da bir 10 saat sigortadan dolayı uçuşum olması gerekiyordu. Almanya'da uçtum o 10 saati de, eğitimi orada almış oldum yani. Uçakta tamamen eğitim amaçlı tasarlanmış bu uçak zaten. Glass Cockpit, çok temiz, böyle karışık, her yerinde bin bir çeşit tuşu olmayan bir uçak. 750 kilo maksimum varlığı. Cruise hızı 100 knot civarı. Normal uçakları, eğitim uçaklarına göre bir tık daha hızlı. Ben mesela eğitim Diamond'da aldım. Diamond 20'de. Cruise hızı 90 knot'tı. Maksimum off'u 900 kilo civarı olması gerekiyor. Bu hem daha hafif hem daha hızlı. Bir, bir tık endurance'ı az Diamond'a göre. Çok benzetmiştim Diamond'la. İlk başladığımda. Yani sizin uçak hoşunuza gitti. Umarım evet, burada uçak getirdiğimiz uçaklarda e, uçuş okulu olarak yeni öğrenciler yetiştirir, e, onlara yeni kariyer imkanları sağlar. Galiba e, grubunda Bursa'da bu uçakları üretmek ilerisi için bazı planlarım da evet. var. Umarım bunlar e, gerçekleşir ve siz de Bursa'dan alır bu uçakları dünyanın farklı farklı yerlerine götürürsünüz. Evet. Şimdi tabii... E, da de pilotluk deyince ya askeri pilotluk, F-16 pilotları geliyor ya da hava yolunda Boeing Airbus Hı -hı. kullananlar. Ben biraz genel havacılıkla ilgili görüş, konuşmak istiyorum sizle. Ee, ülkemizde ne yazık ki genel havacılık hava yolları veya hava kuvvetleri kadar gelişmiş değil. Evet. Siz burada kariyerinizi devam ettirmek istiyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz genel havacılıkla ilgili? Evet, şu an benim önümde 5 yıllık bir plan var kendim için. Tamamen genel havacılık üstüne yoğunlaşmak istiyorum. İlk aşamada e, uçuş öğretmenliği yetkisi alacağım planlarım aşamasında. Daha sonra deniz uçağı reytingi alacağım. İlk aşamada bunlar var. Daha sonra paraşüt atlayışı da yapmak istiyorum. Mesela e, Maribor bacağında, Almanya Maribor bacağında alpleri geçerken yaklaşık 2 mil açımda paraşütle atlıyorlardı. Daha sonra biraz daha ilerledim. Altımda bir tane glider e, planör Planör altında orbita girmişti mesela. Bunların hepsini denemek istiyorum. Orada görünce böyle insanın iştahı açılıyor. Neler neler varmış diyorsunuz. Böyle bunlar yapabiliyorsa niye biz de yapamayalım diyorsunuz. Çok güzel yani. Ufkum açılıyor her gittiğimde. Maribor'a indim. Piste aldı beni etkisi. Yan tarafta Çin pistten mesela top lane planör çekiyordu bir uçak. İki dakika sonra beni kaldırdı. O şekilde yani. Umarız ülkemizde bir gün e, sportif havacılık genel havacılık olarak e, bu seviyelere yükselir Çünkü evet. hala genel havacılık uçak sayımız gerçekten çok az veya evet. genel havacılık dediğimiz zaman biraz daha meraklı insanlar işte iş adamların uçtukları özel uçakları özel jetleri veya helikopterleri anlıyorlar e, bu uçakların sayılarının artması daha fazla kullanıcıya ulaşması e, umuduyla diyelim buna Peki Aynen. şimdi bu tür, bu tür uçuşlarda aslında baktığınız zaman e, uçtuğunuz uçaklar Ayafar uçuşlarında çok e, şey değil e, sertifiye edilmiş değil. Başınıza hiç böyle bir aksilik herhangi bir şey geldi mi uçuş hayatınızda? Ya aksilik olarak demeyelim de beklenmedik bir şey geldi. Ya, beklenmedik demek o da doğru olmaz. Türkiye'de o, o koşullarda eğitim aşamasındayken hiçbir şekilde uçmadığım bir havaya denk geldim. O ben hocayla ikinci uçuşumuzda. ...Bulgaristan'dan, Burgaz'dan Bursa'ya geçecektik. Ben görmemişim tabii. Bir bakıyorum altta overcast layer, üstte overcast layer... ...aradan 3000-4000 fitlik bir alan var. Oradan devam etmemiz gerekiyor. Tabii dedim doğal olarak. Çünkü böyle bir e, havada hiçbir zaman, hiçbir şekilde uçmadım. Bir de var uçak. E, buz kırıcı yok, anti-icing yok, hiçbir şey yok. Dedim Çorlu'ya inelim yani. Bursa'ya kadar devam etmeyelim, Çorlu'ya inelim. O şekilde paniklemem oldu. Evet. Ama önemli olan e, bu kararı verip, doğru kararı verip, e, kimse sizi zorlamıyor. Doğru tabii. kararı verip, doğru e, zamanda tabii bu kararı verip bu şeyi almak zaten pilotluk bu anlama geliyor. Peki bu tür uçuş uzun uçuşlardan sonra işte Almanya'dan Bursa 1000 deniz mili gibi işte 1850 kilometre yaklaşık kilometreye çevirirsek pilotluğunuza sizin ne kattı acaba? Ya o kadar güzel şey kattı ki yani hem dediğim gibi ufkum açıldı, genel havacılık anlamında, hem vizyonum açıldı, hem de farklı farklı prosedürler görüyorum, ülkelerin prosedür, prosedürlerini görüyorum. Eğitisi konuşmalarından, aksanlardan böyle bir şeyler çözmeye çalışıyorum. Bazen tam anlaşamıyoruz. Onların dediğini ben anlamıyorum, benim dediğimi onlar anlamıyor ama bir şekilde anlaşıyoruz yani. Çok da kibarlar, yani hiçbir şekilde olmaz, yapamazsınız demiyorlar. Ben daha geçen Prague International Airport'un üstünden uçtum mesela. Sofya'nın 10 mil açından uçtu. Yani çok serbestler o konuda. Türkiye'den çok farklı geliyor bana. Dediğim gibi yani bir bakıyorum yan taraftan paraşüt atlıyor, altından glider uçuyor. Böyle kalabalık bir ortamda bu ayırmaları, bu sekan, şey frekansı tutturabilmeleri çok güzel bence. Ee, bu tabii teslimat pilotluğunun nirvanası mı diyelim artık hani en e, ulaştığı en zirve diyelim herhalde Atlantik aşmak Şimdi. Amerika'da genel havacılık üreticileri çok fazla oradan da dünyanın her tarafına Avrupa'ya ülkemize uçaklar uçurularak getiriliyor Sizin de ileride bir hedefiniz var mı bir tek motorlu bir uçakla Atlantik evet. geçelim gibi böyle bir hedefiniz var mı Evet yani tabi önümüzdeki iki yıllık süreçte değil ama benim için yani iki yıldan sonra artık bir iki yıl tecrübeliğinden sonra bir Atlantik geçiş hedefliyorum Tek motorlu olabilir, çift motorlu da olabilir. Yani öncelik herhalde çift motorluyla olur. Bir güven olur iki motor olduğu için. Daha sonra da tek motorluyla geçmek istiyorum. Atlantik geçişim olsun istiyorum. Orada tabii uçaklara ek yakıt tankları takıyorlar. Ee, belki 13-14 saat havada kalıyorsunuz. Gerçekten en enteresan bir tecrübe olacağına inanıyorum. Onu da umarım Türkiye'nin ilk teslimat, kadın teslimat pilotu olarak yaparsınız bizlere de bunların <gülüyor> haberlerini yapmak videolarını beraber çekmek nasip olur diye umuyoruz. Ben Rica bu edelim. tür haberlerle pilotluğun, havacılığın farklı alanlarını e, izleyicilerimize göstermek istiyorum. Berna'nın Hanım uçuş okulunu bitirdikten sonra e, belki tabii şartlar onu hava yolunun girmesini engelledi bu küçülme salgın nedeniyle ama kendine yeni bir sayfa açmış. Ve bu şekilde uçuş e, yetilerini geliştirmeye çalışıyor. Bu konuda e, Türkiye'de umarız Oben e, Hoca'nın da Oben Oğultarhanlı'nın da başkanlığını yürüttüğü HAVAK var. Havacılığı geliştirmesi ha. bu konularda e, faktör olan çok önemli bir vakıf. Biraz da HAVAK çalışmaları ile ilgili size soru sormak istiyorum. Çünkü o konuda Oben Hoca'nın en büyük hedeflerinden bir tanesi. Bu vakfın genç pilotlara örneğin sizin gibi imkanlar sağlaması Bunlarla da ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii ki de şu an e, evrak aşamasında her şey. Bir uçuş okulumuz olacak. ELP, PPL e, eğitimleri vereceğiz Sivrihisar'da. Amacımız şu şekilde olacak. Dediğimiz gibi Türk sivil havacılığını geliştirmeye çalışacağız. Avrupa'da gördüğümüz sistemi uyarlamaya çalışacağız. Atıyorum yani ailesiyle gelip millet uçsun ya da uçak alsın. Biz işletmesini alalım. İstediği yere gitsin. Biz anlaşmasında yapalım. Bu şekilde bir hedefimiz var. Deniz uçağı distribütörlüğü aldık e, Rusya'dan. Aerovolga ve Borey tipinde. Bir tanesi ultralight kategorisi, bir tanesi daha büyük. E, farklı şekillerde kullanılabiliyor. Deniz havacılığını da geliştirmeyi planlıyoruz Türkiye'de. Umarız bu konuda Havak'ta yeni sayfalar açar ülkemizde havacılığın geliştirilmesine, gelişmesine katkı sağlar diye umuyoruz. Ben aldım çok teşekkürler. Sağ olun. Ben Görüşmek üzere, güzel haberleri paylaşmak üzere size de emniyet uçuşlar <gülüyor> diliyorum. Sağ olun. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler.